Hoş geldiniz ve başladık sanırım. Değil mi? Başlamış olmamız gerekiyor. Değişik bir bölüm olacak bu bölüm. Olur yani biz yaparsak olur. Oyun dondu. Bir kez böyle bir şeyle karşılaştım. Öküz gibi bir oyun donmasıyla. Plastiklerimiz hazırdı en son buradan rubber almıştık buradaki petrol kokunu çektik bilmeyenler için Kart eklerim zaten sağ sola bir yerlere videonun içinde Oradan gidebilirsiniz diğer videolara Bu ve bu arada oynatma listesinde bulabilirsiniz sezon ikinin Sezon bir yarım zaten bir yerden sonra bitti 2-3 bölüm içinde bitiyor orası en yani son rafineriyi bu tarafa kurmuştuk. Yerden tasarruf için. Ve gerek yoktu yani. Ondan dolayı bu tarafa kurmuştuk. <gülüyor> Ve bu arada buradaki ağacı da keseceğim ya birazdan. Alabilirse tabii şeyi. Ağaçları kesme muhabbetini. Şimdi ben hemen gidip 100 motor alıp Buradan endüstriyel imalata geçireceğim hızlı bir şekilde. Orada temel üretimleri yapacaktık bildiğiniz üzere. Orada artık 150 şeylik hakkımızı kullandık. metreküplük hakkı. Ondan dolayı artık bu tarafta devam edeceğiz geri kalanına. 3 plastik, 2 şey kauçuk üretimi var şu anda. Ya bir de ben şöyle gelseydim ya daha iyiydi. Neyse. Bu arada fabrika neredeyse çok büyümedi bile. Normalde bayağı büyüyordu. Ama şu an büyümüyor. İnanılmaz. Şimdi şey yetse... Şu bizim... Şu mil üretimi yetse... Motorla bir şeyler yapacağım ama... işte. Yetmez. Bazı şeyleri İngilizce söylememdeki sebep de daha iyi gelmesi şeye göre. Türkçe yama gibi olmuş yani. Öyle çok bir olayı yok bence. 200 o... Bin kablo istiyor. Hadi gidip kablo alalım. Hadi üretim yetmiyordu orada da bir ara. Oğlum burası tıka basa dolmuş ya, al, al şuradan birkaç istek Bir dakika hemen bir hesap atalım biz buraya. 200, 400, 600, 800, 1000. tam yeterli. Çünkü kablolar da bayağı şey istiyor. Aman makineler de bayağı kablo istiyor anca yeter bize o. Sana hemen bin kabloyu da basayım, tüküreyim sene. Endüstriyel imalat ne açıldı? Aa. Tamam, sus, sus, sus. Ah, şükür sustu. Ada, yapay zeka ya yani. anne. 11 dakika. Ne yapacaksın o kadar uzayda? İyi ya ama üretimlerin bir yerde sürekli devam etmesi. Normal işte herkes şeyi şu bizim demirin geldiği tarafa yapıyordu. Ama ben direkt suyun göbeğine yaptığım için orada su gerektiren şeyleri falan çat diye halledeceğim. Gibi. Ha bir de şu bizim yakıt üretiminden çıkan polimerlerle de tekrardan bir üretim başlatacağım. Ama tabii ki bina, elektrik üretimini bu tarafa mecbur getiririz herhalde. O kadar da değil. Burası çok tehlikeli ha. Bir de bizim şu hızlı koşucuyla geldiğimiz için ekstra şey sıkıntılı. Şu an nasıl takılıyor bu? 600'lerde yüzlerde takılıyor. Ultra Boost'lı elektriğe devam edeceğiz bu arada. Buradan da bunu seçelim artık. Alternatif kirişi açalım yine. Geldik bizim şehrimize yine. En son burada saçmalamaması için çok fazla böyle bir şey yapmıştık. ...içinden çıkartıp buraya getiriyorduk. Rubber, rubber, karlissim rubrr. Ha tamam, kavçuk falan yetiyor da... ...burada kaotik bir durum yaşanıyor şu an. Ha, yakıt üretimimiz vardı bir de burada. Açıkta. Evet, genel olarak böyle. Boruları yerden verdim, yukarıya biraz. Mantıklı olması amacıyla. Borular geliyor, aşağıdan kıvrılıyor. Tekrardan yukarı çıkıyor ve burada şuradaki... ...şey birleşiyor, boru bağlantısıyla. Ondan sonra buradan da bu boru bağlantısıyla birleşiyor. Şurayı çok sorgulamayın, uğraşmak istemedim o kadar. Ondan sonra da dağılıyor işte, daha niye anlatıyorum? Bir dakika, şu petrol kokunu dakikada ne kadar yakıyorlar? Ha bir dakika, şimdi şeye bakacaktık biz. Ne açıldı bizde? Üretim. imalatçı diye bir alet açılmış ve çok pahalı, 55 megawatt kullanıyor, maşallah. Güçte herhangi bir şey yok, lojistikte hala hiçbir şey yok. Organizasyon, nakliyatta kamyon geldi. Bunu yapacağız bu arada, kamyonu. Ha mesela biz bunları bir de otomatik hale de getirebiliyoruz, kamyonları. Onlara da bakabiliriz biraz sonra. Otomatikleştirme amacıyla. Yani her şeyi bantla götürmek zorunda değiliz. Şimdi gidelim. O bildiğiniz üzere ben o, ben o bir şeyi açmadım. Şu bizim şey vardı ya kömürle çalışan sadece. Ben onu açmadım traktörü. O tarafı açmadığım için şu an kamyonu açmış oldum. <gülüyor> Aşağıya düştük. İyi ki canım varmış. Bir de buradaki foldyamacılar birazcık düşük oluyor genelde. Bir de şeye düştüm. Hem. ...bu ağacın dalına düştüğüm için daha iyi oldu. Dur ya. Orada biraz daha bizim boşluğumuz olur. Sadece petrol kokunun ne kadar kullandığı önemli benim için. Çünkü gidiyor, geri geliyor, geri gidiyor. Öyle kafasına göre takılıyor bunlar yani. Oo, iki ondan atıyor, bir ondan atıyor, olmaz. Seni şiddetle kınıyorum dolayısıyla kardeşim. Hepiniz teker teker gideceksiniz kardeşçe. Şu ilk baştakine bakak mesela. Ne yapıyor şu an kömür mi yakıyon? lan kömür. Sen kok yakacaksın tamam mı kardeşim? O dakikada 25 kullanıyor bunlar. Dur bakayım bir hesaplayayım ben bunu. Şurada geçmiş hesaplamalardan bakalım. 13 çarpı 25. Dakikada 325 istiyor. Hepsi. Petrol kokunu 240 yaparız ama 240 zaten şeyin maksimum desteklediği bir muhabbet. Ondan dolayı hiçbir fikrim yok yani. Bence çok bir şey değişmeyebilir yani sonuç olarak. Zaten burası o kadar durmuyor. Şu anki bizim kömürler ve bunlar akıyor aynı anda. Şimdi ama artık şeye ihtiyacımız yok. Tam olarak kömüre. Tahminimce zaten artık elektrik üretimi düzelir bizim için. Birazcık daha. Ama şey var mı ya yanımda? Nakliyatta. Tüp yapmak için malzeme tabii ki yok. Gideyim onları alayım da. Bizim o tarafa tüp yapayım ya. Yoksa çok kötü olacak. Sonumuz orada. Neredesin oğlum? Mercer küresi. Aynen o mu? Bu kardeşlerimiz kendini nasıl hissediyorlar? Mükemmel hissediyorlar sanırım. Çünkü çalışmıyorlar. Ve buradaki üretim hiçbir zaman bitmiyor. Bakır üretimini bu arada boost diyeceğiz. Unutturmayın da. bi bir 200 daha alayım. Bir olay çıkmasın diye bir 200 daha alayım. Şuradan şuraya atlayalım. Nasıl canım gittiyse oradan neyse. Tamam bir de bunu alalım yeterli olur. Daha 3 dakikası var. 3 dakika burada oyalansak mı? Hadi 3 dakika oyalanalım. Şimdi geldik. Koyduk şimdi... <gülüyor> dönüm noktası diyor... Ha bu arada şu şey bizim pembe olan şey muhabbeti var ya, kumaş. Kumaş için keşfe çıkmamız gerekiyor. Bizi keşfe teşvik ediyor ama ben keşfe çıkmayacağım tabii ki. Her zaman. Oh my tea. Çok kötü lan bu. Oho, Riley teknolojisi çok pahalı. An yani bizim bizim önce şey yapmamız gerekiyor. Ha bilgisayar falan açılmış zaten. Bundan sonra buraya açmam gerekiyor. Kaç üç. Üç inventer, slot falan diyor ya, aman Bunu da açabiliriz de, işte gerek yok. Daha büyüğünü yapacağımız için biz... On tane yapalım bundan, öyle istiyordu sanırım paşam. Değil mi paşam, sen öyle bir şey istiyordun benden, değil mi? Ha, kamyon paşam 50 tane de şey istiyormuş. Kavçuk. Onu da alırız ya. Çok domunumuzdaydı. Ve bu arada ben şey yapmayı düşündüm şu anda. Hmm. Burada şeyimiz vardı ya. Böyle bazı şeyleri falan... Mesela bilgisayarı ilk kez aldın ya oyunda eline. O zaman gönderince o fırınımıza bir tanesinden 2-3 tane bilet çıkartıyordu. <gülüyor> Aklıma o geldi de. Onu nasıl şey yapacağız, ayarlayacağız, kullanacağız. <gülüyor> ha bence şeyi de kabul edebilirdi yani... Sıvıları da kabul edebilirdi. Kendi içinde yakabilirdi mesela elektrik gereksinimi kaldırılıp. Ama saçma olurdu. Bence iyi böyle şu anda. Gördüğünüz üzere rafinirler çalışmıyor bile adam akıllı. Yavaş yavaş çıkartıyorlar kısacası şu anda. Çünkü sağolsun bizim petrol koku o kadar hızlı üretiliyor ki bizim şeyi kullanamıyor bile. Bunlardan çıkan kat atık yakıtı. Ha bu arada bir bilinmezliğe doğru bence yerken açabiliriz ama. Ben buna kömür koymak da istemiyorum, kokta koymak istemiyorum ne koysam. Babammm... kamyon ne? Ney? Kamerayı değiştir diyor. Ha rota falan yükleyebiliyorsunuz buna. Böyle kaydedebiliyorsunuz. Bunlara ben bir tane şey yaparım bir ara, otopilot falan atarım. Al. Hadi, hadi üretme de göreyim şimdi seni. Ha bu arada bunun menüsüne de güncelleme gelmiş, direkt yakıt yeri ayrı şu anda. İyi bir iyi bir durum benim için. Aracın neden canı var? Hiçbir fikrim yok. Ama yani olur gibi şu anda. O oh, o oh, oh. mükemmel yaylanıyor ya. Bu kadar olayın içinde peki benim bunu yaylanmasını bulmam o da ayrı bir şey de. Yalnız bu araba yolda kalırsa ne olacak? Kamyon Tüple geri geliriz. Haksız mıyım? Oo o o oğlum tüpün tüpün ben canlıyım. Çok şey oluyor. Arada derinleşiyor. Mükemmel. Dakika başı hemen bozuk gördüğünüz gibi. Benim tercihim şey yapmak. Bu bizim şeye kamyonlara birazcık şey verip sen nereye gideceğin falan olayı verip. Ah yine gitti kamyon. Ben yani gerçekten bu birazcık suyun altında gitmeme olayı da var bunda. Mantıklı bir olay ama yani ne bileyim. Zaten çoğu kişi bunu suyun içinde falan kullanmak istediği için geliyor. Bunu yapmaya. Yoksa hiç kimse gelmeyecek bile bunu kullanmaya. Ya bu arada o kadar fazla elimizde kok var ki artık atalım şunu yere. Heh, denizin ortasına kömür attık. Kat, atık. Buraya ama gerçekten güzel yaptım ya. Ama ne oluyor? Dur. Ha bu arada şey yok. Böyle jetp falan. Aynı yerde kullanamıyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Sana nereden rahatladı <gülüyor> Şimdi artık yavaştan bizim şu plastikleri götürebiliriz. Dakikada kaç plastiğimiz var? 20, 40, 60... Dakikada 60 plastik neremize yetecek bizim? Hiçbir yerimize. Ama 60 ise zaten var ya seni şöyle alayım. Şunun üstünden götüreyim işte. Çünkü buranın zaten dakikada 60 getirmesi gerekiyor ya. Buraya boş yere harcamayalım öbür malzemeleri. En bol malzememizi kullanalım buraya. Bu arada amacım tamamen düzeltmek değil buraları. Dümdüz yapmak değil işlevi olsun yeterli benim için. Bir yere kadar düzgünlük. Ondan sonra direkt zaten bozuluyor. Şimdi bu arada kamyonları falan otomatikleştirme muhabbetinden bahsetmiştim. Şimdi kamyonları otomatikleştirmek de bir yandan iyi bir yandan kötü. Mesela çok uzak yerlere götüreceksin. Çünkü bu da haritanın değişik yerleri de var. Açılan. Oğlum dur ya. Seni ben niye bire düşürdüm ki yanlışlıkla? Bak ya. İşte bu, bu haritanın öbür uçları da var. Öbür ucu var dediğim yani şey olarak. Ciddi manada öbür uçları da var böyle. Sokura ormanı gibi yerleri de var. Diğer haritalarla bağlantılı olması için yaptılar onu tabii de. Mesela çöl haritası da bir yerde buraya bağlanıyor. Adamlarda bir harita uyumluluğu muhabbeti var. Akıyor yani. Şimdi burası bizim fabrikaya doğru gidiyor artık. Yavaştan. Buradan da iyi malzeme geçiriyoruz ha. Baya baya iyi. Dur dur. Yükseltmeyelim de gereksiz yere. O zaman da böylelikle kullanabiliyorsunuz ya, öyle şey yapayım, açıklayayım, kısaca. Ha bu arada bizim şuradaki hub gibi bir şey yapmıştık ya, onu da iptal edeyim. Onun yerine gerçekten normal şey yaparız, hiç uğraşmayalım bununla. Bayağı sıkıntı yaratıyor bize. Bu da sürekli loop'a giren şey gibi oldu. Video. Hep silip silip duruyoruz ya. Neredeydi bizim şu şeyi bağladığımız yer diye? Hemen, hemen getiririm. Evet. Artık dakika 60 da 60'ta getirecek olsa bile onlar da artık bizim bir fabrikamızın bir parçası haline geldiler. Ve dediğim gibi yani eskiden bayağı bir kullanılıyordu şu an bantların falan hızlı yükseltilmesi falan bu olayları dizginle de. Mesela önceden petrol direkt varille çıkartıyorduk sıvı sisteminden önce. O zaman adamlar çat diye şeyi geçiriyordu mesela. O kamyonları getiriyordu arka arkaya iki üç tanesine. Oradaki üretimi de ona göre hızlandırıyordu. Ondan sonra bir basıyordu, uçuyordu bütün üretim havaya. Ve oraya getirdiği anda da 8-9 şey getirdiği için, bizim 8-9 katımızı getirdiği için de daha fazla kullanılıyordu. Ama sonra tabii bizim şey geldi işte, o sıvı muhabbeti geldi, ondan sonra birazcık yitirdi önemini. Burayı daha ne kadar düzeltebilirim diye baktım da düzelmedi çok da. Bu arada hala erken erişimde oyun. Erken erişime rağmen bence iyi gelişiyor. Öyle akses. Birazcık sıkıntılı bir süreç. Mesela buna bir çözüm getirmeleri lazım. Böyle C-Space muhabbetine. Çünkü uçuyorlar adamlar. Hızının iki katını çıkartıyorlar. O güzel oldu ya. Her ne kadar buranın hiçbir zaman doğru düzgün çalıştığını görmesek de. İşin saçma tarafı buraya her şey geliyor ve buradakilerin bazıları bile hiç çalışmıyor bir de bak çünkü ha su gelmiyor la bunlar doğru tam yakıyor gibi oluyor su gelmiyor fake atılıyor. Şimdi sın alternatif sıvı nakliyatı değil de bayağı uğraşmam gereken bir sorun çıktı şu an karşıma. Biz buradaki şeyleri stabil yaparken demir, demir falan. Aman işte çeliği. Oradaki bütün kaynakları sanırım kullandık. İşin kötü tarafı, oradaki bütün kaynaklar bizim bu vida üretimine falan gerekiyor demiştim. Hatırladıysanız. Yani birazcık kötü bir durum oldu şu anda. Ama ne alacaktım? Deli dana gibi geziyorum ortada. Şunlardan alalım biraz ve yine üstüm iğrenç. Ya kok var lan üstümde, de, daha ne yapayım onu. Şu bizim şeyde güçlendirilmiş... Ondanımızı da tak. Burada 125 tane vida var. Arkaya saklanmış. Seni de sıralayayım. Tamam, halledebiliriz şu anda. Hımm. Hazır mısınız? Çünkü gerçekten hazırsanız yapalım biz bunu. Şimdi seni şuradan şöyle çekeceksin. Bunu da buradan alıp böyle basacaksın basabildiğin kadar. Sonra bunu da basacaksın. Sonra bunu da basacaksın. Şu an bizim bu asıl maratona başlamış durumdayız. Vav, wow, iyi çektim. Şimdi bu bant bana etki ediyor mu? Ha, sadece yerden akıyorlar. Şimdi... Şuradan ileriye doğru da birazcık çekeyim. Oğlum biz Bakır'ın olduğu yere geldik. Neredeydi ya? Hala şuradaydı. Neyse bizim o şeyin o tarafa doğru da gidelim yavaştan. Şimdi buraları neden böyle sürekli düzeltme çabasındayım? Ben buradaki vadinin üstüne değil, biraz daha buraya geldiğim anda indirme çabasındayım. Yani mesela buraya iki tane rampa çekeceğim. Öyle değildi tabii ki amacım da. Şimdi şuradan da seni çekeceğim. Dediğim gibi burayı çat çat çat diye değil. Biraz daha kontrollü yapacağım bu sefer. Hah, artık buradan böyle indirmeye başlayacağım. Ya bu arada bizim beton gene bitti ya. Tamam. Şimdi şöyle çekeyim. Şimdi bizim burada iki tane demir şeyimiz var. Yanımızda madenci yok. Yine bitti malzeme. Ama ne kadar yere çektim ya. Baya çektim. Zaten bir ara bütün haritayı bunlarla kaplayacağım, bu şeyle, bizim şu temellerle. Çünkü hızlı bitiyorlar. Motorumuzla kadar vardı. Şimdi bu hayvan gibi motor ister benden. Alayım bir tane daha, bir 50 lik Yeterli olacaktır benim için. Kullanılması gerekirse diye alalım yine. Şey kalmış. Şunlar. Sallamıyorum artık. O kadar fazla üretiyoruz ki. Alalım da yine bulunsun elimizde. Ve bitti şu an. Yine bütün malzemeleri bitirdim yavaştan. Hani beton, keşke şeyi kaldırsalar ama ya. Bu temeller için artık şey istiyor ya, plaka. Onu keşke kaldırsalar belli bir yerden sonra. Çünkü cidden şey oluyor, sürekli malzeme istiyor. Şimdi burayı bu çok fazla yere yapmak istemiyorum. Sebebi de şu. Burada çok şey oluyor böyle. Yere bitişik yapmaya çalıştığım anda direkt hemen içeriye doğru giriyor. Temel. Bak direkt çimlerin arasına giriyor. Beton. Dur çıkayım da öyle sileyim. Ondan dolayı burayı öyle yapmayacağım. Bu bir, ikincisi bunlar dakikada kaç kullanıyor? Ya normal 30'a 60 120. Buraya da da aa, hiçbir şey yapamayız zaten. Buranın hemen hemen arkasında kömür diyarı. Burada yaratık vardır ya. Ben gideyim buradan. Beni aşağıya uçurursa bu malzemeyle ayva yeriz. Fark ettiyseniz artık şeyler baya değişti. Bu mekanikler falan. Mesela bize fabrikanın dışı olarak gözüküyordu burası. Ama şu an fabrikanın bağrı falan oldu burası. İnanılmaz ama oradaki şeyleri MK2 olarak başlatacağım sanırım. Eğer saf değilseniz öyle yapacağım size. Saf değil, mükemmel. Oh. Bir dakika bizde alternatif video üretimi mi vardı? Öyle bir şey vardı hatırladım. Dur boya boyama şeyine girmeymiş hiç. Önce o. Oh. Neredeydin ya? Heh, o o'dan mı açılıyordu bura? Aynen o'dan açılıyor. Gözüküyordu. Harika. O tarif açık değilmiş bizde. Ayva yeme olasılığımız maksimum artık. Ama yazık lan bu direğe, direk de kalmış orada, yazık. Hmm. bizim şeyden almamız lazım, şu öbüründen. Evet sanırım biz bunu bu bölüme yetiştiremeyeceğiz, bu şey üretimine, bilgisayar üretimine. Video üretimlerini sanırım video dışında yapacağım artık. Hazır şuraya gelmişken dört tane yapalım bundan. Aa, siz bir desteklenmiyordunuz değil mi? Doğru. Sen bana bir tane kamyon ver, tamam mı? Enanti, enanti. O. Sen de yakıt istiyorsun ya yürüt rit. Kalsın o da orada. Ne var ki envanterimde bu kadar yer kaplayacak? Envanterimde hayvan gibi bir de var. Her şeyden bir tek yeterli olur bence. Şimdi onların ikisi böylelikle dakikada 120 çıkartacaklar. 120 çıkarttıktan sonra ben onları külçe eriticiye göndereceğim. külçe eriticiden sonra ee, neydi bunun adı? İşte neydi ya? Üretici. Üreticiye göndereceğim. Üreticiden sonra onu alacağım. Ondan sonra bir daha üreticiye göndereceğim. Önce boru üreteceğim üreticinin bir tanesinden. Ondan sonra öbür, öbür üreticinden de Video üretimine başlayacağım ve ondan sonra bilgisayar üretimimiz hazır olacak. Anlaşıldı. Umarım. Ha bu arada şuraya orta ortaya bir tane şey çekelim. Bu arada sanırım yarım rap yaptım ya. Onu oradan götüreceğim, onu oradan alıp alır, alır, alır, alır, aynen öyle. On numara. Şimdi buraya dört makine zaten yeterli oluyor bildiğiniz üzere çünkü bunlar 30-30-60 kullanacaklar. Bu oyunu ezberledim ya, valla iyi oldu. Şimdi bunları hiç birbirlerine karıştırmayacağım yine bildiğiniz üzere. Ne oldu oğlum buna ya? Hah, mükemmel. Yine bir Spectre'da girmeme hikayesiyle karşınızdayım. Sen onu oraya sabitlemek. sen gelmiyor musun kardeşim şimdi? Hay hayvan senin ya. Alo abicim al. Al. Al. var ya mükemmel ilerliyoruz ama. İyi ki bizim şu MK2 direklerimiz var ya. Yoksa valla gitmiştik. Şimdi zaten öbürleri de dakikada 15 kullanıyor. Dolayısıyla makine sayımız 10'a çıkıyor bu, bu durumda. Bunlar niye benim elimde? Yürü git. Hı. Oh, my tea. Yani buradan da adam başı iki tane makine düşürüyoruz. Dolayısıyla 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, o kadar makineden bu kadar makineye çıktık, gördünüz mü? Ya bu arada bunların... Hıhıhıh, yine bağlanmadın. Ama sana da mı anarşi modu yapsınlar illa ya? Allah'tan şu en son ki gelen güncellemeyle birazcık düzelttiler de bunu. Rahatladık Emin miyiz yaa? Adam başı iki makine düşmüyor mu? E tamam tamam. Bir şeye düştüm, çelişkiye düştüm de şu an. Demir çubuğu alayım. Sen, siz de sizde demir çubuk üretiyorsunuz. Bu arada bir de çelik çubuk vardı da. Onu hiç almayalım. Şimdi o ona bağlandı, o ona bağlandı. Ben senden bir tane şunu istedim. Sen ancak öyle bağlanabiliyorsun. Bildiğimiz üzere. Gittim lan. Hayır evet bizde dört tane makine vardı. Ondan dolayı öyle oldu. Bence o kadar da şey değil şu anda, kötü değil açıkçası. Ama var ya buradaki elektrik tüketimimiz, uçabilir her an. 5 diyelim. 5 diyelim, 6 diyelim. Ondan sonra şuraya da bir V2 direkt dikelim. Ha buraya tabi ki. O tarafa değil. Şimdi artık buradaki elektrik her yere yeter tahminimce. Dört. Beş. Beş oraya bağlayacağım. Dörtte buradaki direğe... Bir dakika. Dört dört paylaşacağız sanırım biz burayı. Bu da tarafsız yerde kaldı. Mecbur oraya bağlanacağım. Çubuk. Çubuk. Artık bundan sonra buradaki vida üretimini başlatacağım. Vida üretmek için zaten dakikada kullandığı... Çubuk sayısını da biliyoruz. Şimdi senin olayın ne? Vida için ne istiyorsun? Oh dakikada 10 istiyorsun. 40 çıkartıyor. Sıkıntı yok. Ucu ucuna vida kullanmam gerekiyor da burada. Onu çok zorlamayacağım şansımı. Her birinden 40 vida. Burada kaç makine vardı? Sekiz. Sekizse buraya da bir sekiz ekleyeceğim. Bu kaçıncı? Üçüncü. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. Yani artık gündelik işlerimiz buraya sürekli bant çekmekle geçecek. Şimdi bir %5'lik beş, bir boşluğumuz var ya. O boşluğa doldurulacak bir şey aradım da. 8 çarpı 40 o zaman Bir dakika şimdi şeye de bakalım 8 çarpı 40 dediğim zaman dakikada 320 ediyor dakka da 320 vida'yı da hiç kimse de kullanmıyor zaten o kadar Şimdi şuradan ben tekrardan bir elektrik direği alayım. 8 tane ya. Bir o başa bir de bu başa dikelim. Şuraya getirelim. Burada birazcık alandan da tasarruf edebiliriz. Fakat. Çok da gerek yok gibi bence. Alandan tasarrufa. Çünkü zaten bu taraf artık şeye doğru büyür. Abicim almayı düşünüyor musun? Elektrik kablosunu. sağ ol Normalde bizim bu telleri falan açmasaydık şu anda burası kablo karmaşasından ölüyordu. Aa ee, buraya neyi? Max Construction diyor. Ne diyor oğlum? A bir dakikadan çubukla çubuk üretmek stonks de ney? olsun bu sağ olsun şimdi vidayı zaten direk vereceğim de hiç uğraştırmasın beni direk şimdi bu dakikada 320 üreteceği için Bizim MK4'e ihtiyacımız var. Çünkü öbürü maksimum 240 taşıyor. Ve evet, harika bir şekilde bu stud video üretimini de tamamlamış bulunmaktayız. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Bu arada burada garanti elektrik patlamıştır bakayım Ucu ucuna Bütün makineler Maksimum üretim 1 gigawatt Hadi bakalım Şimdi artık benim bu taraflı işim yok Ondan dolayı bu tarafı da şeyle bir kapatalım biz, şu duvarlarla. Ben artık bu tarafı görmek istemediğim için, sadece bu taraftaki çıkışları bırakacağım. Onun dışında her tarafını kapatarak bölümü bitireceğim. Bizim asgari standartlarda bir bölüm oldu. Hatta birazcık geçtiği de söylenebilir. Ama bir, bir, bir bölüm daha yapmıştık ya böyle her şeyi falan direkt bitirip geçmiştik hani. O bölümden sonraki en fazla iş yaptığım bölüm oldu. Bu bölüm. Orada da 2-3 tier birden açmıştık hatta sanırım. Çok fazla hatırlamadığım için artık yavaştan unutmuştum. Hatta ben bir ara page up'la falan yükseltmeye çalışıyordum. Haydi son kez, şuraya da döndürelim de bu duvarları, bu duvarlar önemli. Hem dış görünüşünü düzeltiyor birazcık fabrikanın. Direkt döşeyelim de bitsin. O nasıl göz var bende de be. Hemen tamamladım. Şimdi... Şu anda biz birazcık daha uzay asansörüne doğru kasacağım. Uzay asansörüne doğru kasacağım çünkü... Artık bundan sonrası bizim uzay asansörlerine kalıyor. Yeni tier açmak. Ve şu 2500'ü tamamlamak çok zor. Şeydeki. Öbür 500'ü de tamamlamak bayağı zor da. Allahım, Allah cezamı vermesin lan. Altı, yedi, ha Temel, temellerle kapatacağım. Daha çok fazla kozmetiğe girmedik. Üretim stabilleşecek. Eğer delirirsem onu yapmaya o kadar. Şu aşama üçü tamamlamada. Uzay asansöründe onu yapacağım ki bayağı zor bir ihtimal. Bayağı bir özlenir, bayağı bir özletirse bu oyun kendine. O zaman arada belki girip yapabilirim ama onun dışında yapmam. Çok fazla. Orada gerçekten bayağı zor. Bu oyunda gelişmek falan. Kaça kapatıyorsun? 7'ye kapatıyor değil mi? Hmm. Lan, şeyim bitti ya. Orayı tamamlamak için kenarlarından kırpacağım buranın. Burası artık bizim için ayrı bir fabrika. Yani burayla alakalı hiçbir şey yapmayacağız bir daha. Her yere böyle parti parti fabrika kuracağım artık. Şerefsiz kozmetik güncellemesi, hepsi senin suçun. Artık hiçbir yeri kapatamıyoruz sayesinde. Ve... BAM! Artık bu fabrikanın üstüne bir tane daha şey çıkabilirim, fabrika. Ha şu yerdeki işte şu şeyler kötü de biraz. Yapacak bir şey yok onlara. Ya yeni fabrikamız. Kötü durmuyor. Yani. Vida üretiyoruz işte daha ne yapak. En yani temel özelliği. Neyse o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ha bu arada video kayıt dosyalarının şeyini bir göstereyim mi? Bir ara... Bir canlı yayında gösteririm. Neyse görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.